Kim ta di si Gözlerim sokaklarda Söyledi isyanlar, aşıklar İçim yanar, içim kalar da İsyan Beni bu daimle Sen aklında İttin İçim yanar, içim kanar da İsyan Geriye yiydi uç Yalan Beni kurtar Sana